Spinal Müsküler Atrofi Halk arasında bilinen adıyla SMA. Peki nedir SMA? Özellikle son dönemde sosyal medyada ne kadar da fazla duymaya başladık değil mi? Sosyal mecralarda başlatılan kampanyalar, ailelerin yardım çığlıkları, ünlülerin bu ailelere yardım etme çabaları, Bakmaya bile kıyamadığımız küçücük bebeklerin fotoğrafları. İşte bunlarla beraber SMA son birkaç yıldır oldukça popüler ve hayatımızda. SMA aslında kaslarda görülen ilerleyici ve ölümcül bir kas hastalığıdır. Onunla meydana gelen bir takım hasarlar neticesinde kaslara lazım olan bir takım proteinler sentezlenemez. Bu durumda istemli kaslarda güçsüzlük ve kullanamama meydana gelir. Bu çocuklar genellikle koşamaz, yürüyemez ve zamanla nefes alamaz hale gelirler. Bu çocukların büyük bir kısmı da ilk 2 yıl içerisinde kaybedilmektedir. SMA'nın 4 tipi bulunmakla beraber tip 1 özellikle en ağır seyreden tipidir. SMA'lı çocuklar genellikle ilk 6 ay içerisinde tanı alırlar. Bu çocuklarda tipik kurbağa pozisyonunda yatma, kaslarını oynatmada, hareket etmede, emmede ve beslenmede problemler, zamanla yürüyememe gibi durumlar meydana gelir. Bir çocuk hekimi bunun tanısını koyduktan sonra SMA hastalığı hızla ilerlemektedir. SMA özellikle doğu kültürüne sahip gizim gibi toplumlarda oldukça sık görülmektedir. Neden mi? Akraba evliliğinden dolayı. SMA'ya baktığımız zaman dünyada 10 binde bir görülürken ülkemizde 6000'de binde bir gibi yüksek bir rakamda görülmektedir. Yine 50 kişiden bir tanesi toplumumuzda taşıyıcı. İki taşıyıcının bir araya gelmesiyle beraber oluşacak gebeliklerde 4 çocuktan bir tanesi hasta olarak doğmakta, iki çocuk taşıyıcı olarak doğmaktadır. Bunlar çok ciddi rakamlardır. Bu sebeple biz eğer SMA taşıyıcılarını önden bilirsek bunlara planlı gebelik oluşturtabilir ve SMA'lı bebeklerin doğmasına engel olabiliriz. Baktığımız zaman taramaları genelde eşlerden sadece bir tanesiyle başlatırız. Bir çift bize evlenmek için başvurduklarında, daha doğrusu evlilik öncesi SMA taraması için başvurduğunda biz öncelikle anneye ele alırız. Anneye SMA taraması yaptığımız zaman eğer taşı Taşıyıcı değilse babayı taramanın bir anlamı yoktur ve herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ama annede taşıyıcılığı yakalarsak babayı da tararız. Baba da taşıyıcıysa işte burada problem oluşabilir. Biz bu tarz çiftlere danışmanlık veririz. Danışmanlığımız süresince anlattığımız konulardan ilki Planlı, genetik tarama yapılmış embriyonun rahme koyulmasıyla tüp bebek yöntemiyle gebek kalmalarını önermektir. Çünkü genetiğine baktığımız embriyoyu koyarsak hasta olmayacak, semalı olmayacak bebeğin doğmasını sağlamış oluruz. Ancak bazen çiftler tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmak istemezler ve spontan ilişkiye girerler. Böyle durumlarda da oluşan gebelikte tarama yapabilmekteyiz. Ya direkt tanı testi dediğimiz amniyosentez, koryon-vilis biyopsisi gibi gebelikte tanı koydurabildiğimiz kalından sıvı alma diye tarif edilen testler ile direkt tanıya gideriz. Ya da anneden alınan bir tüp kanda bebeğin fetal genetik haritalaması dediğimiz bir takım testlerle SMA hastalığı olup olmadığına da bakabiliriz. Bu şekilde tanıya gidersek eğer gebelikte SMA oluşabilecek bebekleri belirlediğimiz zaman ailelere bir takım seçenekler sunmuş oluruz.